Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl GTA 3'deki ekran boyutu hatasını gidebileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, Steam'li almanızı varsayarak e, oyun unuttuğu bir yere geliyoruz. Sonra şarjımızda egzeye geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz arkadaşlar. Buradan uyumluluk diyoruz. Burayı e, şunu açıyoruz. de şunu açıyoruz. O kadar arkadaşlar. Kanala abone olup video like unutmayın. Güzel görüşürüz.